Nasıl güreşçimiz? Çok güzel, harika. Kozanlı baş... olarak gurur duyuyorum. Gerçekten Kozan'ımızı en güzel şekilde temsil ettiklerini düşünüyorum. Ben Mustafa Kaan Cengiz, Kozan Gençlik İzcilik Spor Kulübü Başkanıyım. Biz Kozan'da bir şeyin farkına vardık. Ozanlı gençlerin bilekleri demir gibi sağlam, güçlü ve yıkılmaz. Biz de bu sebepten dolayı Türkiye'de e, Bilek Güreşi Turnuvası'na katıldık. Bu yıl düzenlenen Tokat'ta iki e, Bilek Güreşi Turnuva'nızda e, Denizhan Uçar kardeşimiz Türkiye birincisi oldu. Hem sağ kolda hem de sol kolda derece aldı kendisi. E, yine İlhan Kızıltepe arkadaşımız da Türkiye ikincisi oldu. E, yarışmada Yaklaşık 7 sporcumuzla katıldık ee, Diğer arkadaşlarımıza dereceler aldılar ee, Şimdi kazanan arkadaşlarımız Avrupa'da ve Türkiye'de bizi temsil edecekler ee, Vallahi çevremizde çok fazla Genç insanlar var Bu spor e, yeni bir tanımaya başladı Bilek güreşi alanında yani Kozan'da küçük bir ilçemiz olarak Başladık ee, Çok fazla yeni yeni Katılımcılar var ee, Ve derece almaya başladık devamında geleceğini düşünüyorum. Kozan Gençlik Spor ve İzirik Kulübü'nün üyesiyim. Öncelikle Bilek Güneş'ine 2019'un Ocak ayında başladım. Daha önce de zaten yatkındım, hani hevesim vardı. Mart ayında da 2019'un Bilek Güneş Türkiye Şampiyonası vardı. 3 ay gibi kısa sürede hazırlanıp Türkiye Şampiyonu olmuştum. Sonra yine tekrardan Avrupa'ya ve Dünya Şampiyonası'na katıldım ama istediğim dereceler gelmedi. Hani ben de hırs yapmıştım. 2019'un Ekim ayında Dünya Şampiyonası'na döndüğümüzde ee, kısa sürede hemen dinlenip tekrardan antrenmanlara başladım. Çünkü hedefim e, dünya şampiyonasıydı, Avrupa şampiyonasıydı. Orada güzel dereceler yap, kozanımız e, Türkiye'mizi temsil etmekti. Ee, çok güzel çalışmaya başladım. Ee, sonra Türkiye şampiyonası yine 2020'nin Mart ayındaydı. Bir, bir ay kala falan virüs çıktı böyle e, Çin'de ilk önce. Hani diyordum, gelmez diyordum hani Türkiye'ye yarışma iptal olmaz falan diye kendimi biraz avutmaya çalışıyordum. Sonra bir 10-15 gün kala yarışma iptal oldu. Ve benim 18 son senemdi. Hani son senemde işte çok iyi çalışıp dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de çok iyi derecede yapmayı hedefliyordum. Yani olmadı virüsten dolayı. Çok kötü moralim bozuldu, psikolojim bozuldu. Sağ olsun kulüp başkanımız Mustafa Cengiz, antrenörümüz Zahit Emre Sönmez bana bu konuda çok destek oldu. Moral konusunda, psikoloji konusunda. Sonra e, dedim 21 yaş altına geçmiştim yaşım büyüdüğünden dolayı. Hani benim için zor bir kategoriydi. Çünkü hep tecrübeli e, böyle daha sporcular var, güçlü sporcu, tecrübeli çok uzun yıldan beri antrenman yapan sporcular var olacaktı. Ben antrenmana bir an önce yine başladım virüste, işte salonlar falan açıldı, kendi salonumuzda çalışmaya başladım. Yasaklar olduğunda evde çalışmaya başladım ama hep bir türlü çalışmaya başladım. Nasıl antrenman yapıyordun? Nasıl yani? Ben mesela çok ağır antrenmanlar yapıyorum. Her zaman böyle yani kendini ne kadar zorlarsan sakatlamadın tabii ki. Düzenli bir şekilde kendini ne kadar zorlarsan o kadar gelişirsin. Ve genetik de tabii buna çok önemli. Hani nasıl diyeyimse bir şey sadece antrenmanla da olmuyor. Çok iyi beslenin çok iyi uyuman lazım. Çok iyi antrenman yapman lazım genetiğin olduğu sürece. Ve bunların yanı sıra moral ve motivasyon çok önemli. Onda da sağ olsun kulüp başkanım Mustafa Cengiz, arkadaşlarım ve kulüp antrenörümüz Zahit Emre Sönmez çok destek oldu bana onlara da çok teşekkür ediyorum sonsuz teşekkürlerim var böyle bir hazırlanma süreci geçirdim 2021 Türkiye Şampiyonası'na 21 yaş altındaki ilk senemdi daha en küçükleriydim kategorimde 65 kilo sağ kolda Türkiye Şampiyonu oldum, sol kolda ise Türkiye ikincisi oldum şimdi önümüzde bir dünya şampiyonası var çok zorlu süreç, çok tecrübeli ve zorlu sporcular var bunu biliyorum yani kendimden, ona göre çok bir antrenman yapmam lazım ve hem moral hem motivasyon hem ne bileyim beslenme konusunda çok iyi olmam lazım. Onu da başaracağıma inanıyorum. Bu yıl ilk Türkiye şampiyonası tecrübem oldu. Sağ kolda ikinciliğim var. İnşallah daha ilerine çalışıp yapacağım. Hedefimiz yüksek. Bunun için de çok iyi çalışacağız. Arkadaşlarım olsun, kulüp başkanımız olsun, antrenörümüz olsun, hepsi arkamızda. Şampiyonada inşallah Türkiye'nin gücünü göstereceğiz. Bileğimizin yıkılmadığını. Ben Enes Can Gizici. Kozan Gençli ve e, Spor bilek güreşi kaptanıyım. Gençler gerçekten emek veriyor. Emeklerinin karşılığını teker teker de almaya başlıyor. Bir milli sporcu olarak e, milli takım arkadaşlarımızı göndermek, kardeşlerimizi göndermek. Gerçekten gurur verici. Emek güreşinde... E üç taktikle rakibi yenme şansınız var. Bir bildiğimiz içe büküş hook taktiği, bir yana yürüyüş taktiği ve de üstten parmaklarla beraber üstten buna da top roll deniyor. Böyle bir taktik var. Değişik bir anatomiye sahip. Şimdi herkes mesela kuru güçlü olabilir ama bileği sağlam olmayabilir. Ona göre özel bilek bileşinin antrenmanları var. Mesela vücut bir bilek bileği arasında çok fark var. Vücut...